Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yaz abone bilgilendirme çekeceğim. Şimdi bir evrende tabii ki telefon var. Kaç abone izleye bakacağım buradan. Hala 96 abone ister. Sıkıntı yok, 96 abone değil. Yüz abone eğer e, yaz tatilinin ilk döneminde denk gelirse, şöyle, Pamukkale, Treventerleri, Gezi falan yaparım. Sonra başka... Ne yapabilirim ki? Pamukkale, Treventerleri gezi yaparım. Sonra arkadaşlarla podyum gezisi yaparız. Baya baya şeyler yaparız yani. Böyle yani, şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir yani her an. Her an öyle bir şey olabilir. Zaten 1000 abone ne yapacağımı biliyorsunuz. 1000 abone yaza gelirse zaten 1000 abonelik bir video gibi bir şey çekeceğim. Bir gezi videosu atabilirim 1000 abone de. Pek fazla bir şey spoiler vermeyeyim de 1000 abone ile alakalı çünkü zaten olamayız ve. Yani şu an acele olamayız yani 1000 abone. Zar zor oluruz. Ee, ama şöyle bir şey. Nasıl anlatayım size? Bir abone olursak şey videosu gelebilir. Halısa GoPro halısa videosu. Podyum. Podyum yine podyum. 5-6 tane podyum içeriği ürettik arkadaşlarla. Çok iyi içerik. Hepsini çekeceğiz. Ama biraz tabii vaktimizi alabilir. Böyle tripod falan böyle ya. Tripod işleri. Bakalım. Benim arkadaşın tripodu vardı. Onu kullanırız herhalde. Bilmiyorum. Tripodu olan varsa. Hatta durun ben yazayım arkadaşıma. Ta ee, arayayım. Dur bir dakika. Tamam. Arkadaşımın tripodu varmış. De onunla çekeriz ya. Kamera falan sarsılır orada şimdi. Çok iyi bir şeyler çekeceğiz. Çok iyi içerik bulduk abi. Mükemmel içerik bulduk. Mükemmel bir video, mükemmel bir içerik. Cidden, cidden, cidden. Çok iyi bir içerik olacak. Ve bir de şöyle. O kadar içerik olacak. O kadar içerik olacak. 100 abone de 5-6 tane. 100 abone de 5-6 tane içerik üreteceğiz. Ürettik hatta. 100 aboneyi bekliyoruz. Ee, bin yani 100 abonenin hakkını verin. O kadar uğraşıyoruz. Ya, o kadar uğraşıyoruz, o kadar düşünüyoruz tenisler de falan. Ve artık bunu izleyen herkes bir abone olur, like atar. O kadar düşündük bak ne yapacağımızı. O kadar düşündük yani, o kadar söyleyeyim size. o kadar düşündük. Artık zaten gerisi sizde. Buydu izleyen herkes ama herkes abone olsun, like atsın. Shortlarımı izleyen herkes emojisiz büyük harfle değil küçük harflerle küçük harf kullanarak ve bayağı izleyen kişi like atıp abone olsun bir de yorum yazsın. Öyle öyle keşfete çıkarız. Sonra Zaten abone de gelir, sonra özel özel videolar çekeriz. Tamam iyi ya, iyi zaten bir tane mouse çekilişi var, ona da bakarsınız, göz atarsınız ve zaten güzel bir çekiliş mouse çekilişi. Eski mouse, eski mouse'un çekilişi çok iyiydi yapar, söyleyeyim size. canlar alemi diye bir tane kanal var. Ona sakın ama sakın abone olmayın arkadaşlar. Aboneyseniz çıkın hemen. Çünkü arkadaşlar şöyle yani zaten arkadaşlarımızda birazcık küstük. Onlar çok azıcık küsüz. Samet'le. Ha, isterseniz çıkmeyebilirsiniz. Ben zorlamıyorum sadece Sadece söylüyorum. Çünkü bize zaten bağa geliyor. Ben 20 aboneyim senin gırsana bilinçsin yani böyle Bot basıyorum diye. Ben bot basıyorum diyerek beni aşağı duruma yok Kendisi daha 23 abone ben 100 aboneyim. Bana hava atıyor ya. Bebeksi davranışları var ya yani o kadar söyleyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi de birazcık bitkensiz olduk. oynayalım o dakikadanın şu anı. Aa. Aa yok benim şeymiş vadarmış o. Bir dakika. Aa, yani öyle 100 abone de 1000 abone de falan öyle şeyler olacak. Ee, İçeriklerimizi kesinlikle söylemeyeceğim zaten. içerikleri söylersem tadı kaçar. İçerikleri söylemeyeceğim. şimdik. Videoda olduğunu unuttum yani. Neyse. Şimdi. Şuradan alırsak. Hop zıng. Yatırız. Zıng. Şuradan bir vuruyor. Aa. Yan öldürdü. Aa, yan. Neyse. Şimdi. Cici. Aa yine bu oldu. Level 27'likler öldürüyor ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güle güle. Bay bay.